pratik Arapça derslerimizin bugünkü bölümüde ed ders 7 el bahtu 7 lesetun fil beyt evde fil beyti evde fil beyti evde fil beyt il medreseti okulda es suqi çarşıda es sinema sinemada fil matbahi mutfakta pe dadan es saat Saat ahad, pazar günü, vesaire. Mesa'ul hayr, <gülüyor> hayırlı akşamlar. Mesa'ul nur, <gülüyor> nurlu akşamlar. Yani nurunu, geceniz, akşamınız nurlu olsun, aydınlık olsun. Limen havi sura, limen hazi sura. Bir şeyin sahibini merak etmek istiyorsak, limen getiriyor. Limen hazi bedi, liman, hazi araba, liman, hazi, araba, limen hazi, araba. Liman, hazi, araba. ya ben araba. Liman, hazi, araba. Li aileti. hazi, araba. aileme ait bir aileti ki senin ailenin, aile bir bizim ailemize. Men hâze? Men hâve? Bu kim? Men hâve bu kim? Hâze validiyim. Men hâvâni desek? Bu ikisi kim? Men hâuleyi desek? Bunlar kim? Mâzeyefâl ne yapıyor? Mâzeyefâl ne yapıyor? Mâzeyefâl? Mâ o yağsılı seyyârate ve yasili seyyareti o arabayı yıkayıyor Ömer sormaya devam ediyor men hâzihi ve men hâzihi ve men hâzihi bu bayan kim? bu hanım kim? hâzihi ceddeti bu benim ninem ceddi Ne mâla tefâl? ne yapıyor? hiye tunazifül hadikate Oh, ne yapıyor musun? Ha, men hadi ve men hadi, bu kim? Hadi valide ti, jette dedik. Hadi valide ti bu benim annemdir. Nerede etfalog? Ne yapıyor? İyem tuzun zifli hadiqtan. bahçeyi temdir. Ve men neleri yenen kahvete, kahve için kim? Hadi jetti.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 Burada yaptık. İstebdil İstebdil ma'tagir me ma yazemu kema fil misalini. İki misalde olduğu gibi değiştir diyor arkadaşlar. Değiştir. Yani bakalım neyi değiştirme. Teskünü ailetu ahmed fi beytin kabirin. Teskünü ailetu ahmede fi beytin kabirin. Sadık. Yeskünü sadıku ahmed fi beytin kabirin. Bakın. Ne diyor? Yeskünü Sadîku Ahmet, Ahmet'in arkadaşı fi beytin kebirin büyük bir evde oturuyor. Sagîr Yeskünü Sadîku Ahmet'e, Ahmet'in arkadaşı oturuyor. Nerede? fi beytin sagîrin. Fî beytin sagîrin. fi beytin, beytin kebirin büyük ev, fi beytin sagîrin küçük ev. Yeskünü Sadîku Ahmet'e Fî beytin sagîrin ceddu dede. Yes şunuceddu ehme fi Beytin sahin Yeskünüceddu ehme fi Beytin sahin diyor Cemmin Yessküceddu ehmee Beytin Cemin Yes şunuü cedu Ahmet fi Beytin Cemiin ceddeti bu teskünü o zaman diyeceğiz. Teskünü, yeskünü, teskünü oluyor. Teskünü. Ceddetu ahmede fi beytin cemilin. Cedidin yeni demek. Teskünü Ceddetu ahmede fi beytin nedir? Cedidin. Ukhtu kız kardeş. Teskünü Ukhtu ahmede fi beytin cedidin. Küçükten, tskünü axtu Ahmada, fi bethin, Küçükten, tskünü axtu Ahmada, bir bethin, Küçükten, tskünü axtu Ahmada, bir bethin, Küçükten, tskünü Ahmada, Ahmed'in ailesi, bir bethin, Küçükten, tskünü axtu Ahmada, Ahmed'in ailesi, bir Ahmed'in ailesi, bir bir evde oturuyor. Orada diyor ki. İsteb değil ve ecip. Yani ikinci ve dördüncü. Şu andaki yaptığımız dördüncü. İkinciye de bakalım. Şu arkadaşlar. İkinci ecip. Bunları evde defterinize çözüyorsunuz. Evet. Dersüttesi. Dokuzuncu ders. Tedribat. Alıştırmalar. El vahdetü selisetü. 3 liseye devam ediyoruz. Hiye. يعد طعام الغداء انسخ ير انسخ yaz diyor arkadaşlar انسخ yaz Ne yapmamızı istiyor yaz diyor yaz diye يعد طعام الغداء كم مرة ''Nektub y Raney bu Hvevali hı bir hadi kat evevali hadiika bu babasıdır bu babası nedir fil hadi kat bahçede dedir bahçede. babası neredeymiş bu babası Bahçede. cedde Ahmet Ahmet'in nenesi Tu nazıf ne ileti temizliyor Ceddet-ü Ahmet, Tunazif'ul Meydet'e. Ve fîhâdet demrîn e, yâddub minnâ ennemle el-ferâg'a bil kelimetil münâsibetî. Ennemle el-ferâg'ı mele'e doldurdu, nemle doldurmamızı istiyor. Ennemle el-ferâg bil kelimetil münâsibetî. Evet, naam. Yecilüsü oturur, oturuyor. Yeğeci sur müdiru خلف التابلت diyebiliriz. Bakın buraya خلف. Masanın arkasına oturuyor. Fatime Hatun ne yapıyor? Diğerisi diyelim. Evet, Fatma elbiseleri yıkıyor olsun. Valideti ne yapsın? Tuhiddu <gülüyor> ta'ama olsun. Ne yapsın annem? Yemekleri hazırlıyor. Bakın, valideti ti tuhiddu ta'ama. Kusura bakmayın, telefon çaldı, rahat bırakmıyor. Ihti <gülüyor> ıhti <gülüyor> <gülüyor> E tunaz zifu غرفة Evet. Kız kardeşim oturma odasını temizliyor. Kız kardeşim oturma odasını temizliyor. En sonunda ne kaldı? Yestemi'u Böyle diyelim. صديقي ile radyo. Yeste miyim radyo arkasım radyo dinliyor Axti, tonaçlı fırkete gelüş, Fatımete, terxülü melabise, Fatma elbislere çıkar. Yejüşü müdiru, xalfe tabılatı müdir, masanın arkasına oturuyor. Bu şekilde. Tekrar ediyoruz, birata ökra, nü aydiha, Yejüşü müdiru, xalfe tabılatı, تَغْصِلُ الْمَلَابِسَ وَالِدَتِ تُعِدُّ الْتَعَامِ Annem yemeğe hazırlıyor. اُخْتِ تُنَظِّ فُقُرْفَتَ الْجُلُوسِ Kız kardeşim oturma temizliyor. يَسْتَمِعُ صَدِيقِ اِلَى Arkadaşım radyoyu dinliyor. Üçüncü alıştırma Reddibi kelimetil etiyeti لِتِكُّنَا cümle مُفِيدَةً Anlamlı cümle olması bakımından diyor kelimeler düzenlenir. Evet. Bu akhi evi. Evet. Bu adamın evi. Bu benim erkek kardeşimdir Bu adamın evi. Evet. Bu adamın evi. Evet. Bu adamın evi. Evet. Bu adamın ''Teskünü'' oturuyor kim uhti Kız kardeşim eyne teskünü'' fi katin demiletin güzel bir dairede oturuyor demirse ales yeclisu al auladu amame televizyona televizyona bakın tersen gittik yeclisu al auladu Emâmeti'l-fizyona fiil ile başladık eğer isimle başlasaydık El evlâdu yecisûne emâmeti'l-fizyona olması lazım Dördüncüsü Zeynebu Tadigatü Zeyneb Hâzihi Tadigatü Zeyneb Bil matbâhi Hâzihi Tadigatü Zeyneb Bil Matbâhi Hâzihi bu Sadiqatü Zeynep, Zeynep'in arkadaşıdır. Bil matbaki mutfaktadır. El temrih hamis. Fatimetü tu iddu da'amel gada'ı futuri. Fatimetü tu iddu faturi. Fatma kahvaltıyı hazırlıyor. Evet. 4. alıştırma yapalım sevgili arkadaşlar. Ne? Yavaş yavaş. İstebdil, değiştirmağiiri. Ma yazamu kema fi'l misal. Yatlubu kitab an nastabila kema fi'l misal. Ma taghir, ma yazamu kema fi'l misal. Haza validu Ahmed fi'l hadiqati. Haza validu Ahmed fi'l hadiqati. Bu Ahmed'in babasıdır bahçede baba babanıshındaki Ahmet'in babasıdır da diyebiliriz. Bu ailede Ahmet, fil haleğedin. Valedi o el matbağ, hahevi valedi Ahmet fil matbağ. Bakın, Bu mutfaktaki Ahmet'in annesi as Sadiq o, sıf. Hahevi sadiq Ahmet, hahevi deriz fil sıf. Ahmet, Ahmet fil sıf. Sadık Ahmet sınıftaki Ahmetin arkadaşıdır. Hâdì, uktu, Ahmed, Ahmed, fil, a. bu herdi okutu Ahmet Ohtu Ahmet bilme bu oyun sahasındaki Ahmet'in kız kardeşidir her de Usste Ahmen filmmekktebeti kütüphanedeki Ahmet'in hocasıdır her haletu Ahmet veur Faili oturma odasındaki Ahmet'in kız Teyzesidir, hale, teyze, müstaz hoca, axt kız kardeş, sadık arkadaş. Ha zajde Ahmet, bu Ahmet'in dedesidir, fi grfet et Yemek odasındadır. Jeddetun ha z, ha zih Ahmet, fi grfet et nömi. Yatavat odasındadır. Ha z Ahmet, bu Ahmet'in babası, il el Bahçedeki adam Ahmet'in babasıdır. Ya da Ahmet'in babası bahçededir. Heri validetü Ahmet bil matbaki. Bu Ahmet'in annesidir. Mutfakta ya da mutfaktaki Ahmet'in annesidir. Şimdi burada tabi imla yazım çalışması yapacaksınız. Bizden de reddibi kelimet, üçüncü alıştırmayı defterimize yapmamızı istiyor. Bir sonraki dersimize sevgili öğrenciler, 10. derse giriş yapacağız. Bahçede fil hadikati dersini birlikte okuyup öğrenmeye çalışacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgili arkadaşlar şunu unutmayın yeni videolarımıza anında haberdar olmak ve bildirim almak için lütfen abone olun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum sevgili öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, dostlarım.